Bugün 22 Mayıs 2022 Pazar Güneş günündeyiz kova burcunda ilerleyen ay toplumsal ve evrensel kavramları öne çıkarıyor ay sabah 10 19'da satürnle birleşecek ve boşluğa girecek ay akşam saatlerine kadar önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek gün genelinde ciddi ve melankolik duygular artarken kendimizi biraz kısıtlanmış ve engellenmiş hissedebiliriz Gün içinde önemli kararlar vermek veya yeni girişimlerde bulunmak yerine duygusal dengemizi korunmaya odaklanmak daha doğru olabilir. Yalnız kalmak isteyebilir, duygu ve düşüncelerimizi gözden geçirebiliriz. Tefekkürle bazı hatalarımız ve eksiklerimizi fark etmemiz de mümkün. Ay boşlukta ilerlerken dinlenebilir, keyif aldığımız uğraşlara zaman ayırabiliriz. Ev, aile ve kariyer alanında sorumluluklarımızın üzerimizdeki etkisi artarken, aile büyüklerine ve ebeveynlere zaman ayırmamız ve ilgilenmemiz gerekebilir ay saat 18:49'da balık burcuna geçecek akşam saatlerinde ay ikizler burcundaki Merkür ve Güneş ile yaptığı dik açıyla birlikte son dördün fazına ulaşacak düşünce ve duygularımızı değiştirecek önemli haberler gelebilir bazı hedeflerimizde sonuca ulaşıp netleşirken önemli yol ayrımları da gözlenebilir gece saatlerinde duygu ve düşüncelerimiz arasında biraz denge kurmakta zorlanabiliriz değişken ruh halimiz iletişim sorunlarını arttırabilir Çevremizde olup bitenleri izleyip işaretleri takip etmekte fayda var. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.